Kadim mikadim bir güçle donatılmış, birer yadigar olan silahlarıyla Lucian, yaşayan ölülerin yarattığı tehlikenin karşısında duran yılmaz bir bekçi. Sahip olduğu katı kararlılıktan arındıran saldırılarıyla yok ettiği, akla hayale sığmaz dehşetler karşısında bile asla taviz vermiyor. Lucian'ın kasvetli bir görevi var. Öte tarafa geçemeden hapis kalmış varlıkların ruhlarını temizlemek. Bu talihsiz ruhların arasında, Lucian'ın biricik aşkı da var. Lucian ve eşi Senna, tıpkı kullandıkları iki silahlar gibi aynı hamurdan yapılmıştı. Birlikte yıllar boyunca Runeterra'yı kötülüklerden arındırarak karanlığı aydınlattılar ve menfur güçlerin kirlettiği ruhları arındırdılar. Onlar birer doğruluk ışığıydı. Senna, bu davaya bağlılıktan asla vazgeçmedi. Lucian'ın nezaketi ve sıcaklığı ise kurtardıkları pek çok kişinin yüreğinde yer etti. Bir elmanın iki yarısı olan karı-koca ayrılmaz bir ikiliydi. Lucian ve Senna'nın tanık olduğu korkunç şeyler ''Benim'' diyen savaşçıları bile sarsacak güçteydiyse de, gölge adaların yarattığı dehşetin yanında önemsiz kalıyordu. O lanetli bölgenin sakinleri Runeterra'ya yayılmaya başladığında, Lucian ve Senna buldukları yerde onları ortadan kaldırdı. Bu kasvetli bir işti. Ama korkusuz çift hayatta kalmayı başardı. Ruh koleksiyoncusu Thresh'le karşılaşana kadar. Lucian ve Senna daha önce de böylesi korkunç varlıklarla karşılaşmıştı. Ama onların hiçbiri bu kadar sinsi ve acımasız değildi. Korkunç savaş devam ederken Trash beklenmedik bir hamle yaptı. Lushin, dehşet içinde yaratığın Senna'yı gafil avlamasına ve ruhunu tutsak almasına tanık oldu. Hiçbir şey, biricik eşini geri getiremezdi. Senna yitip gitmişti. Lushin, hayatında ilk kez bu göreve yalnız çıkmak zorundaydı. Zincirli Guardian, Lushin'in hayat arkadaşını alarak gölge adaların en tehlikeli düşmanını ortaya çıkarmıştı. Lushin Karanlık bir metanete sahip, Runtereyi yaşayan ölülerden temizlemek için her şeyi yapacak birine dönüşmüştü. Senna'nın anısına Lucian eşinin silahını aldı ve görevi tamamlamaya yemin etti. Şimdi iki yadigarı da kullanan Lucian, gölge adalardan gelen yaşayan ölülerle savaşıyor ve onların ruhlarını temizliyor. Senna'nın ruhunun kaybolduğunu biliyor ama bir gün eşini huzura kavuşturacağı umuduna Sımsıkı sarılıyor.